Egem TV, Anadolu Yayın Platformu ve BR TV ekranlarında bir kez daha birlikteyiz. Bugün konuğumuz Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleşman Osman Beyciğim. İyi yayınlar diliyorum. Gerek Egem TV'ye gerekse BRTV'ye TV ve Anadolu Yerel Yöneticiler Yayıncılar Birliği'ne de bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum çok teşekkür ederim hocam biz teşekkür ederiz size zaman ayırdınız bizim için programımıza katıldınız konuk oldunuz onun için bir kez daha ben size teşekkür ediyorum hocam Egem TV Umarım olarak Anadolu Ortak de... Yayın Platformu olarak sayın hocam aslında benim bu hayatımda basın hayatımda program yapmaktan keyif aldığım zevk aldığım siyasetçilerden yöneticilerden biridir kendisiyle bir kez daha birazcık uzaktan da olsa e, ...internet ortamıyla da olsa birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu da dile getirmek istiyorum. E, hocam önce size şunu sormak istiyorum ben. E, Kütahyalılar özellikle e, sizi e, takip edenler e, sizi atom karınca olarak tanımlıyorlar. E, gerçekten de takip ettiğimizde internet ortamında işte sizin çalışmalarını takip ettiğimizde yerinde durmayan, yerinde duramayan bir belediye başkanı profili çiziyorsunuz. Böyle bir tanımlamadan e, memnun musunuz hocam? Şimdi tabii yerel yöneticilerin ve siyasilerin memnun olup olmadığı hizmet ettiği bilimdeki vatandaşların değerlendirmesiyle ölçülür. Vatandaşlarımız bizim çalışmamızdan memnunsa biz de onlardan ziyadesiyle memnun oluruz. Nitekim ama bunu da Yöneticilerin zaman zaman kendilerinin ölçülebilir verilere dönüştürerek görmesi lazım. Biz göreve geldiğimiz 2019 yılında hemen iki aylıkken bir anket yaptırdık. Belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden. Bu anketi her yılda tekrarladık. 2019 yılında vatandaşlarımızın belediyemizin hizmetlerinden ne derece memnun olup olmadıklarını Kesinlikle başarılı, başarılı, kısmen başarılı, başarısız ve kesinlikle başarısız diye beş ölçekli bir değerlendirme kriteri üzerinden sorduk. Genel itibariyle burada kısmen başarılı da ikiye böldük. Yarısını başarılı, yarısını başarısız bölümüne atarak arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. 2019 yılı itibariyle o gün şartlarda iki aylık falan belediye başkanı iken... Vatandaşlarımızın yüzde 38.8'i kayıt şarsız belediyemizin hizmetlerini başarılı bulmuş yani üç vatandaşımızdan birisi memnun diğer ikisi genel olarak memnun değildi bu yüzde %38 38.8 de yaklaşık bizim aldığımız oya yakındı yani yüzde 39 küsur oyla seçildim ben vatandaşımız bilerek veya bilmeyerek ya da bize oy verdiyse her halükarda memnun olmasa da memnun demiş ya da gerçekten memnuniyetini ifade ederek ikisi birbirini örtüştü. Tabi aradan 2020 ve 2021 yılları pandemi sürecine denk geldi. Ciddi sorunlarla yerel yönetimlerimiz karşı karşıya kaldılar, biz de kaldık. Ortalama üçer devler puanlık yıl bazında yükselme olmakla beraber 2022 yılında gerçek normale döndükten sonraki Verilerimizin ne olduğunu bir daha görelim dedik ve şükürler olsun vatandaşlarımız yüzde 56 oranında ortalama memnuniyetlerini ifade ettiler. Birçok hizmetimiz yüzde 50'nin üzerinde ama birkaç hizmetimiz geçmişte de bugün de hala yüzde 50'nin altında kaldı. Örneğin otopark sorununu yüzde 20 memnuniyetle almışız yüzde 36'ya çıkarmışız. Yüzde yüze yakın 60 fakat hala üç kişiden ikisi Kütahya Belediyesi otoka otopark sorununu çözemedi diyor bize toplu taşımada yüzde 20 25miş 35 37 olmuş yüzde yüze yakın memnuniyet artmış ama hala üç kişiden ikisi bu işten rahatsız sahipsiz sokak hayvanları konusunda aynı şekilde üç kişiden ikisi bu işten memnun değil ancak biri memnun. Diğerlerinde hemen hemen %50 üzerinde. Şimdi bu sene 2023 yılında mutlaka bu vatandaşımızın memnuniyetsizliğini azaltacak tedbirleri almak zorundayız ve çalışıyoruz. Eee vatandaşın talebi doğrultusunda onlardan gelen istek, öneri ya da şikayet doğrultusunda eee birimlerimiz hızlı bir şekilde kendini çek ediyor ve olması gereken hizmet kalitesi neyse onu yükseltmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla biz çalışıyoruz. 24 saat çalışmamız gerekiyorsa çalışıyoruz. Kütahya'mız için ne yaparsak, hangi alanda bir çüğü fazla çakar, ya da hizmet kalitesini bir puan daha yukarı çekersek, biz bundan mutlu oluyoruz. Çünkü biz buraya bunun için geldik. Biz başka bir beklenti için gelmedik. Buradan ihale dağıtalım, zengin olalım, ya da oradaki makamın verdiği gücü başkalar için kullanalım. Oradan başka yere sıçralım falan gibi bir düşüncemiz asla olmadı, olmayacak. Burada bulunmamızın tek bir amacı var. Doğduğum ve doyduğum toprak olan Kütahya ilime kalıcı hizmet bırakabilmek. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız da, belediyemiz çalışanlarıyla beraber vatandaşımızın talebi neyse onu günü gününe ve mümkünse en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz memnunuz, vatandaşımız da bundan memnuniyetini dile getirmiş. Yani 4 yıl öncesine göre, 3,5 yıl öncesine göre yaklaşık 20 puanlık bir yükselme bir belediye başkanı ve çalışan ekip arkadaşlar için önemli bir gösterge bizim için. Evet. E, hocam, e, siz çalışmaları yalnızca kendiniz tasarlamıyorsunuz görebildiğim kadarıyla. Evet. Kütahyalılara bir de şöyle bir olanak sunmuşsunuz. Kendini, kentini kendin tasarla. Böyle evet. bir proje geliştirirken amacınız neydi ve amacınıza ulaşabildiniz mi bu projede? E, ulaştığımızı söyleyebilirim. Geçen hafta kendini kendin tasarla kentini kendin tasarla proje e, ödül töreni yaptık. Bu proje Türkiye Belediyeler Birliği'ne bizimle beraber o dönemde sunulmuş olan 200'ün üzerindeki proje arasından ödül almaya layık görülen ve desteklenmeye layık görülen 10 projeden birisi. Yani Türkiye'deki birçok belediye değişik projelerle bu çağrıya başvuruda bulundu. Seçici kurul sonuçta Kütahya Belediyesi'nin kentini kendin tasarla başlıklı projesini ödüle layık gördü ve maddi olarak destekledi. Biz de bu proje kapsamında özellikle gençlerin ağırlıklı olarak katıldığı ilimizdeki sanatçıların ya da ülkemizdeki herhangi bir düşüncesi olan vatandaşımızın katılabileceği bir projeyle şehirdeki sokak isimlerinin, cadde isimlerinin nasıl bir ile yazılıp bundan sonra kullanılması gerektiğini artı işçeri tabelelerinin nasıl olması gerektiğini sorduk. Üniversitemizden konunun uzmanı öğretim üyelerimizin ve diğer sanatçılarımızın jüri üyesi olduğu bir jüri başvuruda bulunan 150'ye yakın projeyi inceledi. 30'unu sergilemeye layık gördü. 7'sini de ödüle layık gördü. Şimdi bu 7 projeyi seçilmiş ödül almaya hak kazanmış projeyi şehrimizde uygulamaya başlayacağız. Pilot seçtiğimiz sokaklar vardı, Germiyan Sokak, Tarihi Kent e, ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaflarımızın tabelalarını e, bu e, seçilmiş olan e, örnek e, proje e, tasarımlarıyla şekillendireceğiz. Dolayısıyla şehre yeni bir değer katacak, gelenlerin göz zevkinin okşandığı, vatandaşımızın mutlu olduğu, şikayetçi oldukları birçok konunun da bu şekilde çözüldüğü bir uygulamayı şehrimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen, başta belediyemiz çalışanları olmak üzere şehrimizin sanatçısı ve bu konuda uzman olan, içeriden ya da dışarıdan katkı yapan herkese huzurunuza teşekkür ediyorum. Hocam, artık dünyada bu ısınma, küresel ısınmayla birlikte e, sadece ülkemizde değil, dünyada da bir ciddi ölçüde susuzluk sorunu var. Dünya böyle bir sıkıntıyı yaşıyor. Ülkemiz daha galiba yoğun yaşıyor susuzluk sorununu. E, ama siz yaptığınız çalışmalarla diyorsunuz ki Kütahya'nın 50 yıllık su sorununu çözdük. Neler yaptınız hocam? E, çözdük derken, e, evet çözdüklerimiz var ama çözeceğiz dersek daha doğru olmuş olur. E, su tabii ki çok önemli bir meta. Yani bundan sonra dünya savaşırsa yakıt için savaşmaz, petrol için savaşmaz, su için savaşır. İnşallah savaşmaz. Yani savaşmadan çözeriz. 2053 yılında geçen Tarım ve Orman Bakanlığımızın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir programa davet edildik biz. Oradaki verilere baktığımızda yaklaşık 2053 yılında 8,5 9 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyarının susuzluk sorunu nedeniyle suya erişememekten dolayı kaybedileceğini söylediler. Bunu bu konunun uzmanları önümüze serdi, konuştu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın. Yani 30 sene sonra Allah göstermesin, mevcut nüfusun dörtte bir, yüzde 25'i su yokluğundan ya da suya ulaşılamamak, ulaşamamaktan dolayı hayatını kaybedecekse, bizim şimdiden bu tedbirleri almamız gerekiyor. Bu kapsamda biz Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde önümüzdeki 50 yıllık süreçte Kütahya'mızın su ihtiyacının karşılanmasında hangi projelerle nereden başlanılması gerektiği konusunda onların yaptığı çalışmalar doğrusu bir protokol imzaladık. Ve kademe kademe önce mevcut su şebekemize su sağlayan ana isale hatlarının yenilenmesi ya da tadilatıyla şehir içerisinde nerede sular kayboluyorsa onların önlenmesi ve basınç kırıcı ve benzeri gibi konutlara ve iş yerlerine gün boyu 24 saat düzenli su akışının sağlanmasını sağlayacak tedbirleri almak konusunda anlaştık ve önümüzdeki 50 yıl boyunca nerede ne ihtiyacımız varsa su ihtiyacını şehrin büyümesini de dikkate alarak karşılayacak e, gerekli altyapı çalışmalarımızı yapma yönünde bir proje kapsamında işbirliği protokolüyle başladık. Ama bundan önce de göreve gelir gelmez önce Kütahya'yı şehir ve kent kimliğiyle tanıştıracağız. sözümüzün gereği olarak altyapı sorunlarını çözmek için işe başladık. Altyapı sorunlarında öncelikli olarak birçok mahallemizde Şebeke suyunun çamur aktığı ve vatandaşlarımızın içme suyu olarak bunlardan yararlanamadığı yönünde talepler ve şikayetler vardı. Önce oradan başladık. Onların su ihtiyacını ve temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak tedbirlerimizi aldık. Örneğin 5 mahallemize her birine 300 tonluk içme suyu depoları yaptık ve hizmet açtık. Ayrıca Mahallelerimizin bir çoğunda, yıllar önce yapılmış olan içme suyu şebekelerini yeniledik. Olmayan yerlere yeni su götürdük. Ama en önemlisi de şehir kış aylarında şiddetli yağmur yağdığında çok büyük bir bölümü su altında kalan bir şehirdi. Şehri doğu batı istikametinde ikiye bölen devlet su işleri sulama kanalının altında kalan birçok iş yerinde ve konutta kışın su basıyordu ve vatandaşımız mağdur oluyordu. Gerek iş yeri, gerek konut açısından. İşte bunu kökten çözmek için kanalizasyon hatlarıyla yağmur suyu hatlarını ayırdık. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız evinin içindeyken onları da rahatsız etmeden iş yerleri kapalı iken şehrin hemen hemen yüzde seksen, doksan oranında bu ihtiyacı ortadan kaldırdık ve altyapımızı yeniledik. İşte bu yeni döşediğimiz yağmur suyatları, kanalizasyon ve su şebekeleri en az 50 yıl boyunca şehrimize hizmet verecek kalitede ve e, kıvamda e, şehre kazandırıldı. E, ama gelecek yıllardaki nüfus artış e, profilini de dikkate aldığımızda onların ek su ihtiyacını e, o günün şartlarına göre e, sıkıntı çekmeden nasıl karşılarız da Ayrı konuşuyoruz. Yani 50 yıllık gerçekten e, şebeke ve altyapı ihtiyacı açısından sorunu çözdüğümüzü çok rahat söyleyebiliriz. Ama diğer e, ihtiyacı karşılanması konusunda ek yatırımlar içinde ilgili kurumumuzla birlikte işbirliği protokolü kapsamında önümüzdeki 50 yıl içerisinde ihtiyaç olacak talebi karşılayacak çalışmayı da yakın zamanda tamamlayıp şehrimize kazandırmış olacağız. Şimdi izleyicilerimizden mesaj da gelmiş, neden hocam diyorsun diye hocam onu sormuşlar. Evet hocam müktahya belediye başkanı ama benim gözümde milletvekilliği döneminden beri de hep kendisine hocam diye hitap ettim. Programın başında da söyledim, program yapmaktan, program yapmayı da bir yana koyun, birlikte olmaktan zevk aldığım, keyif aldığım bir insan. Bu nedenle izleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Sayın Başkanımı, ben hocam diye hitap etmeye devam edeceğim, kendilerinin de anlayışlarıyla, hoşgörüleriyle. Hocam, sizin önem verdiğiniz projelerden birisi de Kanal Kütahya projesi. Bu konuda neler söylersiniz evet. Kanal Kütahya hakkında? Önce hocam işine bir cevap vereyim. Hocalık <gülüyor> benim alın terimle ilmek ilmek döşeyerek asistanlıktan profesörlüğe kadar gerçekten hakkımla aldığım ünvanım. Onun için hocam denilmesinden ziyadesiyle mutlu olurum. Evet milletvekilliği evet, ve belediye başkanlığı da vatandaşlarımızın bize emanet ettiği, bugün var ama yarın günü geldiğinde geri alacakları ünvanı olduğu için ben kalıcı olanın kullanılmasını da sizler açısından e, önemli görüyorum. Onun için bizim açımızdan problem yok. Biz sadece Sağ olun. burada emanet ettik. Milletvekili hikayende ben üç dönem Allah'a şükürler olsun bu şehirde hiç kimseye nasip olmayan muhalefet partisi milletvekili aday olup da üç dönem üst üste Cumhuriyet tarihi boyunca milletvekili nasip olmuş ve bu milletvekili her biri birer milletvekili kontenjanı azaldığı bir dönemde yani altı kontenjanlı iken girmişiz beşte dörtte birer milletvekili nasip olmuş vatandaşımız bize her halükarda Kütahlı Hemşerilerim olarak milletvekilliği seçilecek güveni vermişler göndermişler ama dün gelir siyaset olduğu için o bitti belediye başkanlığı başladı yarın günü geldiğinde belediye başkanlığı da bitecek ama hocalık alınmış belgeli e, ünvanlı bir hak olduğu için e, kullanılabilir sıkıntı yok Kanal Kütahya tabii bizim e, vatandaşımıza seçimler öncesi ki 2004 yılındaki ilk adaylığından beri devam etti 2004, 2014 ve 2019 yılları belediye başkanlığı adaylığın döneminde şehre kazandırmayı taahhüt ettiğim vizyon projelerimizden birisiydi. Çünkü buna inandığım için çok zaman ayırdım. Şehri doğu batı istikametinde biraz önce de ifade ettiğim gibi ince uzun bir yapımız var. Kütahya olarak yaklaşık 20 kilometrelik dağın eteğine yayılmış bir şehir düşünün. Uzunluğu 20 kilometre, genişliği de yer yer 2-3 kilometre 4 kilometre kadar olan yayılmış bir şehiriz biz. Dolayısıyla Doğu Batı istikametinde şehri boydan boya ikiye bölen devlet su işleri sulama kanalı olarak inşa edilmiş. Daha sonraki yıllarda da işletme hakkı Kütahya Belediyemize devredilmiş. Halen sulama kanalı olarak da kullanılan bir kanalımız var. Dolayısıyla biz Kanal Kütahya'yı bu kanala atfen koyduk. Bu kanalın 20 kilo 18 kilometre boyunca uygun olan yerlerinde kanalın kapatılarak hizmete sunulması. Uygun olan yerlerinde kanalın sağlı sollu açık kalacak şekilde değerlendirilmesi. Uygun olan yerlerine de yeni ek donatlarla şehre değer katacak bir projeyle bu şehri anıştırmak için bunu söyledik. Ve şükürler olsun ilk etabını belediyemize yakın bir yerde şehrin merkezinde Bekir Avrupınar Caddesi diye bir bölüm var. Yaklaşık 5-600 metre uzunluğunda kanalın olduğu alanı metruk e, tamamen çöp ve benzeri atıkların olduğu şehrin merkezinde çevre kirliliğinden görüntü kirliliğine kadar <gülüyor> olduğu bir bölüm var. Burayı üstünü kapatarak e, trafiğe kapattık ve yayalaştırma projesi kapsamında hizmet açtık 2021 yılı Kasım ayından itibaren. İnanın şu anda Kütahya merkezin en cazip sağlı sollu kafelerin açıldığı, gençlerimizin rağbet gösterdiği bir proje oldu. Alan oldu. Şimdi bunun ikinci etabını hemen yine şehrin merkezinde Laleli camimizle Sebil Erenler camisi dediğimiz iki camimizin arasındaki bölgeye genişleteceğiz. Orada esnaflarımız bir defa dediler ki bizim buraya ne zaman yapacaksınız? Şimdi şehre değer böyle katılıyor. Şehir yaşanabilir hale böyle getiriliyor. Onu görünce diğer vatandaşlarımızı istedi. Şimdi il Trafik Komisyonumuz ve ilgili birimlerimizle beraber ortak çalışma yapıp e, sonuçta onay aldıktan sonra inşallah 2023 yıl içerisinde onu da yapacağız. Halen üçüncü etapı e, İmam Hatip Lisemizin bulunduğu bölgede yaklaşık bir kilometrelik bir alan vardı. Oranın kanalını, sulama kanallarını yeniledik. Sağlı sol iki tarafını, regrasyonu alan olarak imalat yaptık devam ediyor. Ama asıl etabı da yani büyük olan kısmı da yaklaşık 60 bin e, metre kare. yani 60 dekarlık bir alanda suyun göllendirilip 3,5 kilometre boyunda bir kanal boyunca da değişik amaçlarla kullanılabilecek en az 12-15 metre genişliğinde bir kanalla orada e, sandalla taşımanın yapılabileceği Sağlı solda iki tarafın da yaklaşık 50'şer e, metrelik genişlikle toplamda 100 metre genişliğin içerisinde olacaklar. Rekreasyon alanlarıyla donatılmış yürüm alanları, bisiklet e, parkurları, e, piknik alanları, spor testleri gibi projenin olduğu bölüm Allah nasip eder onun da e, 1 kilometrelik kanal boyu kısmı ve gölet kısmını kapsayan etapı 15 Aralık tarihinde açık ihale yöntemiyle internet arasından kamuya kurumunun denetimi de olan ekap üzerinden ihalesi yapılacak. İnşallah orayı sahiplendirdiğimize de hemen 2023 yılında onu da bitirecek şekilde kanalın diğer etabını uygulamaya koymuş olacağız. Ondan sonraki iki etapta yine birer kilometrelik kanal boyunun olduğu ama halen kamulaştırma ve mülkiyet sorunları olması nedeniyle gelecek yıla ve yıllara bıraktığımız bölümleri devam edecek. Bu proje bu şehri dünya kentleri arasına sokacağına inandığımız çok önemli bir vizyon projemiz bizim. Çünkü bu şehirle ancak bu proje bu şehirle bütünleştiğinde içinden Porsuk nehrinin akarken Porsuk akar Kütahyalı bakar gibi geçmişten bu yana ağızlarda söylenen bir değiş haline gelmiş tarihi gömmek istiyoruz. Evet. Porsuk evet. Akar Kütahyalı bunun nasıl yararlanacaksa en iyi şekilde yararlanmasını bilecek. Yeni bir döneme girelim istiyoruz. Onun için evet. Kanal Kütahya çok önemli. Şükürler olsun. Bunu etap etap bu şehre kazandıracağız. Tabii bu birkaç dönem devam edecek bir proje. Yani hemen Kanal Kütahya deyince bir yılda bir dönemde tüm 18 kilometre boyunca devam eden kanalı ihya etme gibi anlaşılmasın. Etep, etep uygun olan yerlerde. Çünkü bazı yerler var ki üstüne köprü yapmışız, yollar yapmışız. Oraları değiştirmek bir şekilde yeni bir ile değerlendirmek mümkün değil. Onlara dokunmuyordan, atıl olan nereler varsa tümünü küçük büyük mesafe ayrımı yapmaksızın şehre değer katacak, o mahalleye değer katacak şekilde değerlendirmeyi planladık. Evet hocam. Hocam Yedigöller evet. Kütahya için önemli bir cazibe merkezi izleyebildiğim kadarıyla ve burada da bir çalışmanız var Göller bölgesinde. Evet. Buradaki çalışmanız nedir hocam? Ne yapmaya hesap düşünüyorsunuz orada? Şimdi Göller projemiz bizim şehrimizin kenarında Tavşanlı yolu üzerine çevre yoluyla yeni yerleşim alanları olan Toki bölgesinin kesiştiği bölgede ee, geçmişte çöp döküm sahası olarak kullanılmış doğal gölün bulunduğu ve maalesef bu çöktü döküm sahası olması nedeniyle de gölün kirletilerek atıl bırakılmış nerede e, işte usulsüz bir yaşam biçimi varsa gençlerin gidip orayı kullandığı zaman zaman köylülerin atıklarını gübrelerini döktüğü bir atıl bölümdü ki bu, bu alan da Toplamda proje alan olarak yaklaşık 350 bin metrekare, yani 350 bin e, metrekare de e, işte bin, e, 350 dekarlık bir alan. Bunun iki etaplı e, değerlendirilmesini planladık. Birinci etabı mülkiyet sorunun olmadığı, kamulaştırmaların tamamlandığı ve hemen e, projeyle değerlendirebileceğimiz bir etaptı. Bu 255 bin metrekarelik etabın ihalesini yaptık, sonuçlandı ve imalatına başladık bunun yaklaşık 90 bin metrekare yani 90 dekarı göl. Önce ima, ihaleye çıkmadan önce bu göl suyunun temizlenmesi ve analiziyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda uzman görüşlerini aldık ve arkasından da bu 90 dekarlık gölle beraber geriye kalan yaklaşık 167 bin metrekarelik alanı komple hafriyatını yaparak dolgu olacak yerlere dolgu kazılacak yerlere kazı şekliyle dümdüz tabiri caizse bir çukurova gibi oraya bir ova oluşturduk. Şu anda onun üzerindeki imalatlar yapılıyor. Arka planda da görüntüler devam ediyor. Gölün tüm kenarlarını büyük taşlarla donatıp nasıl karşıya kadar sahilde ya da Samsun'da sahilde gezerken hepimiz yapanlara teşekkür ediyorsak inanıyorum ki burada hemşerilerimiz o reagasyon alanında gezerken emeği geçen herkese teşekkür edecek. Bu alanda birkaç projemiz vardı. Vatandaşımıza tavir ettiğimiz. Örneğin sportif olta balıkçılığı projemiz vardı. İşte olta balıkçılığını buradaki balık severler ve spor amaçlı olarak balık tutmak isteyenler bunu yapabilecek. Diğer taraftan Kuşköy dediğimiz projemizde bölgede yaşamlarını sürdüren kuş türlerinin tamamını toplayıp küçük çocuklarımıza, gençlerimize vatandaşlarımıza onların hepsini birlikte görebilecekleri bir kuş kafesi yapıyoruz. Ayrıca trafik eğitim pistimiz var. Engellerimiz için engelsiz yaşam parkımız var. Ayrıca yürüme parkurları, bisiklet parkurları karavan turizmine e, merkez olacak karavan park yerleri ve çadır kurma alanları, yine e, rehabilitasyon amaçlı midilli atlarının üzerine bu amaçla e, tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bindirilerek atla tedavi işleminin yapılabileceği bir e, ayrı bölge, piknik alanları, spor alanları, tenis başta olmak üzere basketbol ve voleybol sahaları ama daha da önemlisi ulusal ve uluslararası fuar ve festivallerin yapılabileceği alanlar olmak üzere park yerinden e, sert ne kadar tüm bu alanları birlikte görebileceğimiz bir entegre proje bu. Allah nasip eder de önümüzdeki 2023 yılının ilk yarısında bunu tamamladığımızda açtığımızda göreceksiniz artık bu bölgede sadece Kütahya'nın 7 göller alanı ve projesi konuşulacak nasıl şu anda Eskişehir'de Afyonda Uşak'ta hakikaten e, takdire değer projeler var bu tür parklar isim yaptıysa Kütahya'da da inanıyorum ki 7 Göller Kültür Parkı bölgenin cazibe merkezi haline gelecek İkinci etaptaki yaklaşık yüzdekarlık yani üç bin metrekarenin 255 bin metrekaresini şu anda e, imal ediyoruz. Geriye kalan yüz bin metrelik kısmında da bazı e, kamulaştırma e, işlemlerimiz var. Mülkiyetlerin e, kamulaştırması tamamlandı hemen e, 2023 bin yirmi içerisinde ihale yapıp onu da tamamlayacağız. İşte orada da kapalı fuar yerleri dahil olmak üzere e, şehrimizin e, gelen diğer taleplerini de e, işini alacak. Çocukköy'ü kapalı fuar alanı ve diğer ihtiyaçlarını da o 100 bin metrekarelik yerde değerlendirerek açık fuar alanı ve festival bölgesi bu bölümde ama kapalı fuar alanında oraya yaklaşık 50 bin metrekarelik bir kısmını yapıp bölgede ve Türkiye'de örneğin Çinli ve seramik e, e, porselen konusunda bir festival uluslararası kongre ve fuar düzenlenecekse bunun merkezi Kütahya Dolayısıyla burada bunu yapmak zorundayız. Hı hı. Ama şu ana kadar evet, böyle bir yere olmadığı için böyle bir ulusal ya da uluslararası büyük bir e, sergiye, e, kongre ve fuar alanına e, e, ya da fuar organizasyonuna girişemedi Kütahya. Bundan sonra girişecek. Dolayısıyla bölgenin tüm seramik üreticilerini, e, borselen üreticilerini, üreticilerini toplayabileceği böyle bir altyapıya kavuştuğunda inanıyorum şehir e, daha da evet. bu işten mutlu olacak bizde olması gerektiği halde bugüne kadar yapamadığımız bu tür etkinlikleri inşallah şehrimizde daha hızlı yapar hale geleceğiz ee, tabi çok önemli bir sanatçının yapacağı konseri de orada da yapacağız evet hocam hocam vaktimiz de giderek daralıyor henüz daha size sormam gereken de sormak istediğimde çok evet, soru memnuniyetken, var memnuniyetken. bunlardan biri de canlılar için ısıtmalı barınak yaptığınızı duydum Çevre il ilçe belediye başkanları gelip burada işte bakıyorlarmış, inceliyorlarmış bu proje nasıl bir projedir diye. Bu ısıtmalı barınaktan bahsedebilir misiniz hocam kısaca? Hay hay memnuniyetle. bizden önceki dönemde de e, Kütahya e, sokak hayvanları sahip hayvanlar bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak barınağı yapılmış <gülüyor> ve gerçekten o günün şartlarında yine bölgenin en donanımlı barınağı olarak e, imal edilmiş. Yaklaşık 350 hayvan kapasiteleri olan bu barınağımız son günlerde ve son dönemde sokak hayvanlarının e, Türkiye'nin de gündemine sık sık gelmesi nedeniyle büyüme ihtiyacı olduğunu arkadaşlarımız getirdi. Yerimizde müsaitti. Eski barınakların yıkılıp yenilerinin yapılması ve e, barınak alanında büyütülmesi, hayvan kapasitesinin büyütülmesi konusunda 2019 yılında başladığımız çalışmayı 2022 içerisinde bitirdik. 20 ve 21'de de proje çalışmaları devam etti. halimizi yaptık. Ve hayvan kapasitemizi 350'den yaklaşık 1200'e çıkardık. Yani 1200 adet sokak hayvanını aynı anda bakıp barındırıp onları mutlu edebilecek bir alana kavuştuk şükürler olsun. Ama yeni yaptığımız barınma yerinde doğal gazı alttan ısıtmalı olarak yaptık. Türkiye'ye örnek olabilecek, bölgede ve Türkiye'de ilkler arasına girebilecek bir projeyi bu şehre kazandırdık. Son e, teknoloji röntgen cihazından ultrasonuna kadar her şey orada var. Veteriner kadromuzu, teknik kadromuzu ve işçi kadromuzu artırarak e, en iyi şekilde bölgemize ve şehrimize hizmet edecek bir barınağa kavuştuk. emeği geçen arkadaşlarımı ve e, yüklenici e, firmamızın e, çalışanlarında bu Vesileyle tekrar teşekkür ederek anmak istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin gündemine birçok olumsuz olaylarla gelen bu konudaki e, örnekleri de dikkate aldığımızda şehrin ihtiyacı, hayvanseverlerimizin e, talepleri ve vatandaşımızın sokak hayvanlarından gördüğü ya da göreceği zararın azaltılması konusunda bir ihtiyaçtı. Bunu yaptık. Birçok ilden de dediğiniz gibi belediyelerimizin, özel değerlerimiz ya da e, hayvansever vatandaşlarımızın, derneklerimizin gelip ziyaret ettiği bir örnek barınağı sahip olduk. İnşallah bunların sayısında e, kurduğumuz evet. yine Sayın Valimizin Başkanlığında geçen hafta da yönetimin oluşturduğumuz sahipsiz sokak hayvanları koruma birliği e, bünyesinde de artırmayı planlıyoruz. O kapsamda da nüfusu 25 bin üzerine çıkan Kanun gereği ilçelerimizde de merkez olacak şekilde yeni barınaklar yapılacak. E, yerinde tedavi ve kısırlaştırma uygulamalarını e, mobil e, kısırlaştırma ekipleriyle de artırıp e, Kütahya merkezdeki ağır olan yükü e, hafifletmek için çalışmalarımızı başlattık. Çünkü e, haklı olarak e, çevremizdeki ilçelerimiz ya da komşu illerimizden bazen hiç beklemediğimiz çok sayıda misafirlerimiz geliyor. Bir bakıyoruz sabahleyin, gece bir kamyon bırakılmış gitmiş. Onlara da bakıyoruz. Ee, eğer küpeleri ve geldiği yerler belliyse tedavisini yapıp geri gönderiyoruz. Değilse burada bakmaya devam ediyoruz. Onun için bu tür e, beklenmedik günlerinde e, il içerisinde yayılarak diğer e, barınaklar tarafından karşılanması <gülüyor> konusunda arkadaşlarımızla e, görüştük. İnşallah onu da yakında diğer ilçelerimize e, genişleterek uygulama koyacağız. Hocam e, artık 10 dakika kadar bir zamanımız kaldı hocam. Onu da size yani, öncelik söyleyeyim. Kısa kısa devaplayayım. E, Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri Kütahya'da bildiğim kadarıyla. Evet. E, Hisar e, Kalesi. E, bu kalenin evet. kapısını da restore ediyorsunuz. Alt, alt yapı çalışmaları diğer çalışmaların yanında tarihe dönük, tarihsel yapılara yönelik de bir çalışmanız var. İşte bu Hisar Kalesi'nin evet. e, Kalesi'nin durumu gibi. Bu çalışma hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Veririm. Sizin de belirttiğiniz gibi Kütahya Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Çok önemli bir kalemiz bizim Roma döneminden kalma. Ondan sonraki diğer dönemlerde de hep üstüne bir şeyler eklenmiş. Cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere. Merkezinde döner gazino dediğimiz restoran yapılmış. Hisar Çaybahçesi gibi hakikaten vatandaşlarımızın çıktığında hem sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı hem de baktığı zaman Kütahya'yı tepeden görebildiği çok kıymetli bir yerimiz. Buraların önce ışıklandırma projesiyle başladık. Rabbim nasip eyledi. Yıllarca herkes konuştu ama biz yaptık 2020 yılı son itibariyle Aralık ayı son itibariyle aydınlatma projesini oraya uyguladık ve bitirdik. Ondan sonra aydınlatma projesiyle kale daha görünür kışın ya da e, akşamları karanmış, karanlık saatlerde geçildiğinde her geçenin e, gerdanlık gibi e, şehrin e, boynuna takılmış çok güzel bir e, manzarayı gördüğü zaman burası nere dediği bir şekle dönüştü. Ondan sonra yeni ihtiyaçlar çıktı. Kaleye vatandaşlarımız e, yürüme yoluyla ulaşabilir miyiz demeye başladılar bu kale kapısı restore edilebilir mi diye talepler gelmeye başladı ve hızlı bir şekilde restorasyonla ilgili çalışmaları başlattık. Kale yaya giriş kapısını restore ettik. Ondan sonra gördük ki kalenin kapısının restore edilmesi yetmiyor. Buraya ulaşım yollarını ve oralarında restorasyonu yapmamız lazım. Kurtarma kazısına ve Kültür Müdürlüğümüzle, işbirliği içerisinde Müzeler Müdürlüğümüzle beraber yaptıktan sonra şimdi o kapıya e, giden yolu seyir terasları da olacak şekilde restore ediyoruz. Şu anda yolları da yapılıyor. İnşallah 2023 yılı içerisinde daha da fazla kaynak ayırarak asıl Ulu Cami'den başlayan Ulu Cami'nin önündeki iş merkezinin yıkımını da gerçekleştirdikten sonra oradan ta Hisar'ın tepesine kadar çıkacak olan güzergâhta e, yeni ihtiyaçların karşılanması ile evet. ilgili yatırımlarımızı da yapacağız. Ulucam'ın önüne inşallah şu anda 30 Ağustos İlköğretim Okulunun bulunduğu ve belediyemize e, takas usulüyle kazandırdığımız arsa'ya imalatına başladığımız iş merkezi biter bitmez oradaki 36 e, çalışanımızı, e, 36 iş yeri sahibi hemşerimizi e, 30 Ağustos'taki iş merkezinlerine taşıyacağız. Ondan sonra da evet. Ulucam'ın önündeki e, ucube gibi görünen ve birçok vatandaşımızı sonradan rahatsız eden ama maalesef yakın zamanda yapılmış olan o iş merkezini yıkıp üzerine yeşil alan olacak şekilde düzenledikten sonra Ulu Camii ile Hisar arasındaki bölgede ne eksik varsa onu bütçemize paramızı koyup inşallah en kısa zamanda tamamlayarak ilgili kurumlarımızla iş birliği halinden şehrimize yeniden değer katacak bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Kütahya Kalesi bizim için önemli. Hisar'daki yaptığımız çalışmalarda sadece bu kapsamda özetlenebilir. Evet, size e, hocam e, şunu da sormak istiyorum. 2022 yılında Kütahya'daki toplam yatırımların yaklaşık yarısı Kütahya Belediyesi'ne aitti. Kütahya Belediyesi evet. gerçekleştirmişti yaklaşık yarısını yatırımların. E, 2023 bütçesi de sanıyorum e, görüşüldü, kabul edildi. 2023'te evet. e, neler olacak Kütahya Belediyesi açısından? Yine %50'lere yaklaşacak mı? Çok teşekkür ediyorum. Onu kısaca şöyle özetleyeyim. 2019 yılından sonra son 3 yılda yani 2022 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Ağustos 2022 tarihinde Kütahya'mızı ziyaretinde tüm kamu yatırımları son 3 yılda 2019 mali değerler seçimlerinden sonra yapılan yatırımlar valiliğimiz aracılığıyla toplandı. Daha sonra valiliğimizdeki ilgili birimler tüm yatırımların e, yapıldığı tarihle e, 29 Ağustos tarihi arasındaki zamanı güncelleyerek tüm kamu kurumlarınınki güncellenip Sayın Cumhurbaşkanımıza e, toplu açılış için listesi verildi. Biz de belediyemizdeki e, geride bıraktığımız 3 yıl içerisinde o tarihe kadar olan yapılmış olan ve şehrimize kazandığımız yatırımların listesini verdik. Yaklaşık 40 civarında yatırımımızın diğer kurumlarla beraber, ben Cumhurbaşkanı toplam 3 yılda Kütahya ili genelinde ilçeler beldeler dahil olmak üzere toplam güncel değerleriyle ile 5.5 milyar Türk liralık kamu yatırımı aldığını söyledi. Biz de bize verilen güncellenmiş listeden baktığımızda bu 5.5 milyar Türk liralık toplam kamu yatırımının yaklaşık tevafuk olduğunu da söyleyeyim. %43'ünün yani yaklaşık 2.4 milyar Türk lirasının sadece 2019 mahalli değerler seçimlerinden bu yana geçen sürede belediyemizin yaptığı yatırımlardan kaynaklandığını gördük. Bununla bir kez daha gururluyduk. Yani tüm kamu yatırımlarının toplam yatırımları içerisinde yaklaşık yarısına yakınının sadece Kütahya Belediyesi'nin yatırımlarından oluşmuş olması bizi ve ekibimizi Ciadesiyle mutlu etti. Belediyemizin öz kaynaklarının nasıl milletimizden toplanıp milletimize hizmet olarak döndüğünün en somut tescilli belgesiydi bu. Şimdi evet. 2023'ü tabi sizin de belirttiğiniz gibi bu ünvanı kaybetmemek için yeniden planladık. Yaklaşık 2.8 milyar Türk liralık bir bütçeyle geçen meclisimizden geçirdik. 2 milyar 802 milyon TL'lik harcama bütçemiz var. Bunun da son tarihlerin, yılların yani cumhuriyet tarihinin diyebilirim en çok kısmını %59.99'unu yani yüzde %60'ını 1.7 milyar TL'lik kısmını sermaye yatırımlarına ayırdık. Yani uzun yıllar kullanılabilecek diğer yatırımlara. Bu da şu ana kadar Kütahya Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde yaptığı harcamaların en fazlasını oluşturdu. Yani en fazla yatırım bütçesini 2023 yılına ayırdık. İnşallah 2023 yılı Kütahya'da bir şantiyo olsun istiyoruz. Bu proje evet, e, son iki dakika dakikamız 20 hocam. Ayırmış olduğumuz 1.7 milyar TL'lik yatırım ödeneğinin içerisinde Kanal Kütahya'dan Yedigöllere ııı e, Vadi Kütahya'dan Evliya Çelebi'nde yapacağımız Bayraktepe projemize kadar vatandaşımıza taahhüt edip de başlamış veya yeni başlayacak olan tüm projelerimizin harcamaları yer alıyor. Bazıları yıllara sari bazıları o yıl içerisinde yapılıp hemen kazandırılacak. Örneğin bu hafta içerisinde ayın 15'inde nasip olursa Kanal Kütahya Bayraktepe projesi ve Yoncalı'daki Yoncalı Çayırı'nın İhyası projelerinin ihalesi var. Bunların hepsini 2023 bütçemizden karşılayacağız. Ilave diğer söz verdiğimiz hangi projelerimiz varsa da nasip olursa 2023 yıl içerisinde hem 2022'den devredenleri ödeyeceğiz hem de 2023'teki yeni ihalelerimiz kapsamında olması gereken harcamalarımızı buradan harcayacağız. Tabii bunun içinde yine evet. önemli bir miktarda altyapıya ayırdığımız Asfalt, e, kanalizasyon ve diğer ihtiyaçların karşılanması yönünde kilit taşı, parke taşı, döşemesi gibi ihtiyaçlarımız da var. Burada da sadece sizle ve paylaşayım, bizi de izleyen hemşehrilerimiz e, duymuş olsun. Toplam 400 kilometre dolayındaki belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan yol ağımızın yaklaşık 320 kilometresini geride bıraktığımız üç buçuk yılda yeniledik. Alo Osman Bey. Yani dört sözlerinizi de, de almış olayım hocam bu arada alıyor, programımızın alıyor. sonuna geldik. İnşallah geri kalan yollar dahil Yeni genişleyen ve imaraçlanan alanlardaki altyap hizmetlerinde yine yapmaya devam edeceğiz. E, gerek yağmur suyu hattı, gerek e, içme suyu ve kanalizasyon hattılarına baktığımızda 200 kilometrenin üzerinde yer altına yatırım yapmışız. Yol baktığınızda 310 kilometre yani buradan Ankara'ya kadar Standart 6 metre genişliğinde asfalt yolu düşünün, 3,5 yılda bu şehre bunu kazandırdık. Geriye kalan kısmında 80-90 kilometre kısmını da inşallah bu yılı 2023 ve 2024 bütçelerimizden yenilemiş olacağız. Yani biz Kütahya'mıza ne kadar çok yatırım kazandırırsak dışarıdan gelecek yatırımcıların da cazibe merkezi olarak şehrimizi görmesine katkıda bulunmuş oluyoruz. 3 yıl öncesine kadar bu şehir göç veriyordu. Şimdi merkez göç alıyor, diğer ilçelerimizdeki göçleri kapatıyoruz ve büyüyen bir şehre dönüştü. 3 yıl öncesine kadar bölgenin en yaşlı iliydi. Şimdi şükürler olsun en yaşlı ili olmaktan kurtulduk. Sürdürülebilir genç nüfus oranının da üniversitemiz öğrencilerinin de katkısıyla sürekli arttığı ve yatırımcıların tercih ettiği bir ile dönüşmeye başladı. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam programımıza ben verdiğiniz, yaptığınız edeyim. katkı için, zaman ayrı programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu imkanı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum inşallah. Evet konuğumuz Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işıktı. sayın hocamla Kütahya'yı konuştuk, Kütahya Belediyesi'ni konuştuk. Bir başka programda birlikte olana dek hoşçakalın.